<gülüyor> ama, ama taraf olma Bu şeref ara bulma Gönlümün kapıları tıklı Hapis olmuş taraf olma Say, nömen, halin gibi Uğut, tingli de Yazık o kafana yiğidim Geri gel dağlamadı kaldı bizden İrkilerinden doğdum ama halin bırak bari bana kalsın Zaten dediği sana yazdım, Hakikat aile değil benimle savaşantım, ustar ama Bir an güzel İstanbul, et Kuşuma tukamazdı kapılar Severim çok yetmeyen sok. yürüyen. Başa başa oldu, ip olur boynun yoksa tabanca. Tek kişi olmadan. Güneş doğmayacak o futfansın Çöresi ol ben deniz atıver gündüzüm ol geceye basdım Düşün kadınları ömrünü